şimdi bir kere söylüyorum beni iyi dinleyin şimdi tırlar gelecek tırlarda mallar var bilmiyorum arıza çıkartır mısınız? çıkartır mısınız? bilmem arıza çıkarttınız tamam derim es geçerim ama bana artisi yapana acımam sıkarım şimdi 15 tane tırdı silah var 15 tane tırnağım. ben 30'dan aşağı atırla çalışmam senin var ya senin amına koy bak senlisin beni daha fazla deneyim. deli deli edersem ne olur lan gitmişsin mutlulmuşsun sandalyeyi sen kendini ne <gülüyor> sanırsan amına koyun çocuğum aa indir lan elinin kolunu İndirmezsem ne olacak? Ben amına buldum çocuğum Hani al şu nasıl bir tane. Tekrar söylüyorum, bana yanlış yapan affet lan. Danimim gördünüz. Danimim gördünüz. Senin paşanın hesabını kestin, ama ölmedi. Çünkü sadece sıkmalıydı. Ona yer böyle yaparsa, ben hala. Ne yapacağımı biliyorum. Herhalde gidiyoruz. Ucuna son kez bir soru yiyeceğim. Ucuz zırtla. Bir daha laf dikkat et. Yoksa Senin Öldürme Parçalarını keserim. Köpeklere Lime lime parçalarını yediririm. Bütün parçalarını Şimdi mı? O da şimdi. Affet. Bana yanlış yapanı affetmem. Affet. Affetmem. affetmem. Bu kimin? Sen kimsin la? Sen ta? Şşş, abi yavaş, yavaş. Hırsız, sen misin? Eee benim. Ne yapıyorsun amana koyum? Neredesin ya? A tatildeyim abi. Am amına koyum. Onu biz de biliyoruz amına koyum ya. Özelik akı seni. Vallahi sensiz buranın tadı sızı çıkmıyor. Eyvallah, ben de sizleri özledim. Bekle lan, bekle dur, kapatma. Bizimkilerle de konuş Bunlar da özledi. Ş, böyle. Bakın burada kim varla? Kim? Onu ben var ya. Ah la, hırsız lan hırsız. Ha, hırsız mı? Amca nasılsın? İyiyim yeğenim. Var mı bir sıkıntı? Yok yok. varsa söyle. Arkadaş, bizim şeyleri söylerim. arkadaşlar söylerim. Onlar seni yarı yolda yarı yolda bırakmaz. Ya küçük bir mesele var da. Neyse, zaten o bir şey yapamaz. Olsun amca sen gene söyle. Ya bir tane adam diyor. Ben elli tane tır filan istiyorum. Yok diyor. Ben oturların gelmesini istemiyorum. Böyle diyor. Ya, açık açık seni tehdit etmiş amca tamam biz tehditlerden korkmayız ki zaten Ankara bizim oğlum Ankara bizim bütün Ankara neredeyse benim sayılır tamam amca biliyoruz da yani tamam kimse senin yanına gidip racun kesmeye cesaret eden yok edeni de ne yaptığını biliyoruz zaten biliyoruz hepsini bir yapmıştım evet neyse sen ne yapıyorsun lan çılgın mı kız? oğlum kalın dedim siz ikiniz hadi vessat abi vessat abi evlenmedi siz evlendiniz oğlum Ney geldiniz ki olsun aga bize bize bir hafta yeter sen iki hafta takıl sen çok aksuyun yaşadın tamam zaten bir hafta sene takıldık biz bir haftada sen orada tek başına takılacaksın bir, bir de yengeyle işte oğlum tamam gelince görüşürüz fakire de söyleyeyim Fakir, ne yapıyorsun nasılsın la? İyiyim İyi Sen nasılsın? İyiyim kanka Allah hepinizi özledim ya Bir önce şu tatil betirde gelsem Yok oğlum acele etme istersen bir ay kal, İstersen iki ay Acele yok Ne zaman gelmek istersen Amirim <gülüyor> Amirim mi kaldı lan Saçma sapan konuşma Sen nasılsın? Telefonda söylemeyi unuttum İyi işte şey iyi denilmez de yine zaten ben yaşarken ölmüşüm Ama Neyse Hadi kapatıyorum ben Kendine bak ha Sıkıntı çıkarsa tık ara beni gelirim oraya O sıkıntı yapanın Burasın kafasında birayı Kafasında birayı Kırarım bir de götüne mont ederim Tamam abi sen gelme zaten Adamların ağzını burnunu kırarsın Ben hallederim Tamam işte düşerse ara. Tamam. Kapı nereden lan dur kapı nerede? Eh buradaymış Kapını açın ya buna koyun ya. Amca. Efendim Mesut. Gel biz şu tırları koruyalım Hatta malları Aslında mallar geldi ya, ben onları hallettim Şu an bir depoda saklıyoruz Ama bir şerefsizin ne yapacağı belli olmaz Sen bu yeri söylesene bi Tamam söylüyorum ama kendinize dikkat edin Ya merak etme Bize bir şey olmaz Niye? Bunun biz, biz ana karakteriz abi. Ana karakter de sen. Aman, neyse ben yine saçmalıyom Neyse neyse Sen bana adresi söyle biz oraya, bizim ekiple şey koyacağız. Oğlum, üç kişiyle olmaz. <gülüyor> Onun adamları fazla. Hey yavrum, hey. Biz koskoca Remzi'yi adamız. Bunu bitirmeyeceğiz? Doğru diyorsun. Remzi'yi bitirmişsiniz değil mi? Aynen. Troll'ün intikamını, ayrı zamanda ben de babamın intikamını çeyrek almış sayıyorum. Babası toprağın altında olmasaydı onun kafasına sıkardık da İşte hırsız onun Tanışmadan önce Halletmiş Ulan hırsız tam dayalı adamsın Alacağım azını yüzümü kuracağım Esat Baba, Babanın kanı Yerde kalmadı aslanım Hırsız senin kardeşin sayılır değil mi? Evet Bu diğer Arkadaşlarım da senin kardeşin sayılır ben de senin amcan sayılırım. Yani bir derden olursa, bir iş şey yaparsa gel benim yanıma. Kimse sana bir şey yapamaz. Eyvallah. Ha, tamam, neyse biz gidelim. Çünkü malzemeleri alacağız, silahları falan alacağız. Ondan sonra da dosyayaız bakalım. Adam bir hainlik, bir şey falan planlıyor mu? Neyse. Bana bunu yaptığını ödeteceğim Demek ki sen benim ayağımı sıkarsın. Ben de senin mallarımı, yatırım yakarım, parçalarım. Bak bakalım kim bana engel olabilecek? anlat hata yapmanın sebebi işte bu. Sana öylesin. Sen de kimsin? Dön arkana Bir daha mekan basacağın zaman Yanına adam alsın Yoksa sikerler adamı Sen gitmeye çalış bir bak ne olacan Anan aradını Anan aradını Katırtıkkırtıkkırtıkkırtık Şşşt bırakın bırakın ben sıkacam şuna Çekilin, çekilin. Üzerinize kan sıçramasın. Sana amcanın selamı var. Yanlışları affetmez. Bu sefer bizzat kafana sıkacağım. kızılışın olmayacak. <gülüyor> ya baba? <da> ne? <gülüyor> Gerizik ya. Kim başına mekan bu basanır? Yirmi on bir, iki bir. Şu savaşı. Neyse neyse biz amcaya söyleyelim Allah'ın güvenli olduğunu öğrensin Vallahi güzel ters iş yaptık abi Bu adamın geldiğini görmesiydi Vallahi şu an Sıçmıştık Aynen Ben burada Aha Bu be benim gelip gelince belli oldu Allah'ız derken işte! Bebe orada. Önüz bir kere Alo! Hırsız! Çılgın! Hırsız diyorum! Çılgın! Akir! Adam mekanı atlatmaya gelmiş! Beni tanım! Derseniz, nereden tanımın? Amca bana fotoğrafını atmıştı dedim! Hadi şimdi gelin de Şunu indirelim! Amca yanlış yapmak bize yapmışlar gönderdi! Hadi bekleyin. Mahmut Baba, senin mekanının oradan silah sesleri falan gelmiş. Hayırdır? Mallarda bir şey yok, değil mi? Yok yok, mallar sağlam. Vay vay vay vay. Bak sen şu amına koyduğuma, yedilecektini siktiğimin Selim Paşasına. Etlerini köpekleri yedir. Bütün vücuttaki kemiklerini parçala parçala. Sonra da köpekleri ver. Neyse ben gidiyorum Mahmut Baba. Görüşürüz. Tamam. Yürüyelim zaten. Haydi görüşürüz. saydının şu an bir sürü düşmanım olacaktı İyi ki varsınız Ne demek amca Ne demek Aha bakın kim arıyor Kim hırsız Oo. Alo hırsız bey Nasılsın abi Saçma sapan konuşma la Ama dün öyle demiyordun Ay bir hafta önce öyle demiyordun Ya <gülüyor> Öylesine dedim geçti işte Neyse E geliyor mu bu Geliyorum abi. Şu an yola çıktım. Yani gelirsin demek. İyi. Ama daha bir günün daha vardı. Ya başver bir günün daha kalmasak ne olur? En fazla şehirde bir gün daha dinleniriz. Ondan sonra da şey yaparım Yani yarın buradasın. Yarın. Yarın mı gelsin? Ya yarın gel bence ya. Şu an akşam oldu zaten. Anca otobüsle gelirsin. Tamam tamam. Hem geceleri kazanması oluyor. Aynen aynen Deniz ben yarın geleyim Yarın bin gel Tamam Siz Gelirsiniz Gelir de Gelir Stabil hanım Neyse Hadi Kapat amına koyayım Lan kapatsana amına koyim ya Tamam Yarın geliyormuş o zaman ona bir sürpriz hazırlayalım